Ben farklı değilim Herkes gibiyim Sevedebilirim bilirim aynı duygularım Senden tek farkım Acın tanırım Şahlanır üstüne gider Korkularım Nefesa bir geçmiş ki Kalmış o yüzünde Her geçeni daha da üzün beni yoksa yanlışmışsın hayatının içinde delirme ramakkala geldin gidiyorsun nefesa bir geçmiş ki kalmış o yüzümde her geçeni daha Aşıl dinim, kör değil gözlerim Yine de garibim, firari duygularım Çiğ gülüşüne, anları kovada. Yaşlanır bin yıl geçmiş gibi sorgularım Nefes bir geçmiş ki kalmış o yüzünde Her geçeni daha da. Delirme ramak kala geldin gidiyorsun nefesa bir geçmiş ki kalmış o yüzünde Her geçeni daha dönmeyen yanarım yüzüne Beni yoksa yalnızsın hayatımın için.